Ben ferokontkar, <gülüyor> yaptığımı her biri oynar. Paralar katlanır onlar. <gülüyor> Sevmem arkadaş ortak. Gördüm hepside korkak. <gülüyor> Kendimi bir daha yorma.